Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Volkswagen grubu rc 200 cihazların e, akü bittikten sonra ya da herhangi bir şekilde elektrik kesildikten sonraki e, ilk kodu nasıl girilir onu tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle ekranı açıyoruz. Tabii bu kodu girebilmeniz için kodu bilmeniz gerekiyor. E, bana çok soru geliyor bu konuda. İşte teybin üzerinde yazıyor mu ya da nereden görebiliriz vesaire. Bunu manuel kimse yazmadığı sürece arkadaşlar T1'in üzerine fabrikasyon kesinlikle yazılmıyor. Bilginiz olsun. Ya servisten alacaksınız ya da birisi elle yazmış olacak. Bunun haricinde T1'in kodunu herhangi bir yerden bulamazsınız. Kırdırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ekrana nasıl giriyoruz? Şuradan başlangıçtan birinci tuştan benim kodum 0679 tuşları sırayla gezerek Dördüncü tuştan son bitirişi yapıyoruz. 0679 Şuradaki arama tuşuna büyük tuşa basarak uzun süreli basıyorsunuz. Cihaz bu şekilde aktif oluyor arkadaşlar. Siz de işlemi kendiniz bu şekilde halledebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videonun altına yorum yapıp kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Hepinize kolay gelsin şimdiden hayırlı akşamlar.